Merhabalar, e, bugün de geçen Yinegöl maçından önce dışarıya bilgi çok fazla veremediğimiz için onun açıklamasını yapalım bundan sonra. Maçtan iki gün önce takım içerisindeki sakat veya sağlam oyuncularla alakalı bilgilendirme yapacağız. Bunu zaman zaman ben yapacağım, zaman zaman futbol şube yapacak, zaman zaman... Doktorumuzu yapacak. O yüzden yeni bir bölüm açıldı Amespor adına. Öncelikle şunu belirteyim. İnegöl maçında ben açıklama yaptım. Taraftarlarımız sosyal medyadan çıkan takımı beğenmiyor diye yönetimi de dahil ettim gibi anlaşılmış ama yönetim tarafı o dışarıdaki sosyal medyayı yumuşatma adına bize haber veren kişiler. Yani yönetimden her yönetimle ailem aramızda veya yönetimin takımı beğenmeme gibi bir durum ortada yok. Burada benim yanlış bir söylemim var. O yüzden yanlış anlaşılmasın. Gene söylüyorum. Hem yönetim hem biz, hem kendini bilen, bizi tanıyan ve takımını armasını sonuna kadar destekleyen taraftarlarımızla sonuna kadar çok iyi bir aileyiz inşallah. Bilgilendirmeyi de şöyle yapayım. Ömer Bozan'ın kasında yırtık var. Maçta oynayamayacak. Hüseyin yaklaşık 5-6 haftadır ağrılarla oynuyordu zaten. Topuk dikeni var. O da önümüzdeki hafta başlayacak. Okan'ın kasında hafif bir yırtık vardı. O belki bir ihtimal maç günü belli olacak. Mehmet ol aynı şekilde maç günü belli olacak. Yani baktığımız zaman dün antrenmanda Eren'in çenesi 3 dikiş atıldı. Böyle ufak tefek şeyler oluyor ama ne olursa olsun sahaya 11 kişi çıkıyoruz. görün maçındaki gibi. Tabii ki önemli oyuncularımız. Ama her oyuncumuz bizim için önemli. İyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Moral motivasyonumuz son derece iyi. Sadece bu oyuncularımız sakat bilgilendirme amaçlı. Sizin de bilginize sunuyoruz. Teşekkür ederiz.